Şimdi arkadaşlar, hani coğrafya kaderdir diyorlar ya, bu doğru değil. Coğrafyanın bir kaderi vardır, doğru. Şimdi coğrafya kaderdir dediği zaman bir kader mahkumu zannedersin kendini. Evet sen bir ihtiyaçla o coğrafyaya doğarsın, orada yaşarsın, oradan da bağ kurarsın. Hatta oraya taşınır gidersin. Bir şey çekersin o coğrafyanın kaderi seni çeker ve sen de kendi kaderini gerçekleştirebilmek için en uygun coğrafyaya doğru yönelirsin. Peki coğrafyanın kaderi olması ne demek? Şimdi arkadaşlar her türlü şekil, her türlü girintinin çıkıntının düzlüğün rüzgarının iklimin havanın bir tesiri var ve bir enerjisi var. Ve bu enerji oranın kaderini oluşturur. Şimdi Karadeniz'e baktığımız zaman nasıl mesela değil mi? Denizden birdenbire yüksek dağlar çıkıyor. İnsanlar evlerine bile dağlara, tepelere tırmalarak gidiyorlar. Şimdi oradaki oyunlara bakın, danslara bakın, karakterin gelişimine bakın, olayların seyrine bakın yemenin, içmenin durumuna bakıp bir bakıyorsunuz ki birçok şey kaderi etkiliyor. Ama şimdi oradaki her insanın kaderi aynı mı? Hayır. Evet coğrafyanın bir kaderi var ama sen kendine nasıl bir kader çizeceksin? Şimdi bir doğuya bakıyoruz, güneydoğuya bakıyoruz yemekleri, müziği, değil mi? arabeskinden o açılısından, şimdi yediklerine, yaşadıklarına olaylarına Şimdi bugün Güneydoğu Anadolu, Suriye, Irak, o Mezopotamya bölgesine binlerce yıllık tarihine bir bakın. Nasıl geçmiş? Neredeyse savaşın, hareketliliğin olmadığı dönem yok. Yani ki bugün artık çok şükür, oralarda birçok şey temizleniyor. Ama diğer taraftan baktığınızda ondan evvel de orada kan davaları var. Onunla beraber baktığımızda ne kadar büyük savaşlar var. Yani evet orada o coğrafyalı içinde bir şeyler var. Yani Akdeniz, Hatay, değil mi? Mersin. Şimdi bir Ankara'ya bakıyoruz. Şimdi Ankara'yı Anka ve Ankor tapınakları olarak geçen buluşmamızı anlatmıştım. Oradaki sildi, Ankara'da neden yaşadığınızı, neden merkeze doğru çekildiğini, merkezin özelliklerinden bahsetmiştik. Peki öyleyse sizin de merkez bir şehirde yaşamanızın kendi kaderinizin üzerine bir etkisi var. Şimdi bir taraftan baktığınızda e, çoğunlukla bir yönetim kademesi var burada. Memuru daha çok olan bir yer beyaz yakalısı, memuru değil mi? Yani Türkiye'deki en fazla herhalde memur bu bölgede var. Yani bütün bakanlıklar falan. şimdi. Memurluğa ihtiyaç niye var? Meymur olmaya neden ihtiyaç duyulan bir şehirdesiniz? Değil mi? Önce ben bunları soracağım, siz sonra bana sorun. Ben sadece şimdi de bir soru işaretleri koydum, Ama sizin yani Benim sorduğum soruları siz cevaplıyorsunuz ama sizin sorduğunuz bütün soruları da cevap vereceğiz. Öyleyse o coğrafyanın da kişilerin üzerinde etkisi var bizimle birbirlerimizin üzerinde etkisi var. Peki şimdi haritayı elinize aldım ve Türkiye'ye bakıyoruz. Türkiye'ye baktığınızda ne görüyorsunuz arkadaşlar? Aa burası gerçekten bir yerin kalbi gibi bir yer yani tam ortası. Yani ne çok yukarıda ne aşağıda ne tam batı diyorsun ne doğu diyorsun hem hiçbir yere uymuyor. Yani orta doğu. E diyemezsin yani tamam evet orta doğunun kısmı var ama orta doğu diyemezsin. E Asyalıyız. Asya'ya gidiyorsun bakıyorsun yani biz Asyalı da tam değiliz. E Avrupa'ya gidiyorsun yani biz evet benzerlik var ama gittikçe böyle bakıyorsun tam Avrupalı da değiliz. Hani biz neyiz o zaman yani? Değil mi? İşte bu hani e, bir çalışmamız vardı anlatmıştık. Aynı bedenimiz gibi dünyada da bütün organlar var demiştik. Ve türde Bulunduğu yer timus bezi demiştik. Kalp de değil timus bezi yani kalp gözü dünyanın. Evet yani mercimeği de var değil mi? Küçücük mercimek kadarken bütün birçok yere yönetenler de var. Epifiz bezi de var. Beyni de var. Kan dolaşımı da var. Midesi de var. Karaciğeri de var. Yani her bir ülke var. Dünyanın her türlü sistemin içinde bu denge kurulu verir. Boşluk kabul etmez. Hani bazen şöyle yapabiliyorsunuz. Ya şu ülkede ne kadar kötü. Hani şuradaki yönetimler bilmem neler. Ha o olmasa onun boşluğunu başkası doldurur. Siz sadece ne işe yaradığını bileceksiniz. Her birinizin, her olayın hiçbir yıldız sebepsiz yere yaratılmadı. Hiçbir yıldızın etkisi, tesiri, enerjisi tesadüfen oluşmadı. Peki öyleyse bu coğrafyanın içerisinde bu kadar böyle geçiş yolları değil mi? Şimdi diyelim ki Afrika'dan çıktılar dünyaya dağıldılar desek. E bakıyorsun yine burası bir geçiş yeri. Yok Uygur'dan, Mu'dan geldi Uygur. Uygur'dan da işte Asya'da yaşadı. Asya'dan batıya birinci kavimler göçü, ikinci kavimler göçü. Gene Anadolu'dan geçiyorsun. Her türlü yolda Anadolu bir geçiş noktası. Peki bu geçişlerle ne oldu, ne oluyor? Şimdi bilim bize diyor ki, genleri diyor ne kadar böyle karıştırırsak, ne kadar çok gen yapısını bir araya getirirsek diyor, o kadar zekileşiyorlar diyor. Yani diyelim ki bir adada yaşıyor bir kişi, sürekli oradalar, yavaş yavaş o gen yapısı sönükleşiyor. Yani daha zeki, daha akıllı, daha uyanık değil. Stabilleşiyor. şimdi bazı ada ülkeleri var bazı adalar var gidiyorsun bakıyorsun gerçekten bir ada kültürü var fazla eşleşmeler hani dışarıdan tabi bazı tekamül kanunları ne yapıyor Haydi diyor Hollandalılar tutun gidin orayı istila edin şu diyor işte e, Filipinleri şöyle yapın hadi diyor Belçikalılar bilmem ne yapın egolarının hırsları şeyleriyle Afrika'yı Asya'yı talan ettirip oradaki çeşitli ülkeleri harekete geçiriyorlar. Tabii ki bunu yapan ülkeler için vicdani sorumluluk payı olsa da bunlar aynı zamanda tekamülün kanunları. duran olan yere hareket giriyor arkadaşlar. Bugün de benzer durumlar var. Şimdi biz geçen sene önümüzdeki 10 yıl için dünyada 2 milyar üzerinde insan göç edecek dediğimizde bazıları dedi ki herhalde sayı saymayı bilmiyorlar dedi. Ama oradaki... Öngörülerin her birinin teker teker nasıl da çıktığını görüyorsunuz. Nasıl ki iller buradan oraya o şekilde gitti. Batı da bir gün bu tarafa aynı şekilde gelecek dendi. Şimdi kokusu geliyor da daha var. Batının çeşitli hallerde yükselmesi artık bitti. Ve duranlık ve iniş, birliklerin dağılması geliyor dediler koca şu kadar ülke bu kadar bilmem ne nasıl da yıkılır yani birçok çok yakın arkadaşlarımız ee, bunlara direndiler evet var mı şey evet <gülüyor> çünkü hani baktığında dağlar var ve Türkiye ne kadar küçücük bir şey yani emir olun hüft deseler evet doğru hani yok olunabilir ama öyle değil. Başka şeyler de var. Tabii ki bir yaprak bile kımıldayamıyor. Ne kadar bir şeyin eline gücü verseniz de uzay silahları, yok bilmem ne şeyleri, her tarafı silip süpürecek şunlar da olsa sistem öyle yürümüyor. Öyle bir mantıkla yürümüyor. Ve ne demiştik? Türkiye'nin kaderi yükselmek dedik. Fakat Türkiye bu kaderi Yaşarken, taşırken, Türkiye olarak yükselirken sen de bu yükselişin içinde olabilecek misin diye sorduk. Çünkü burası yükseldi. E sen şimdi sadece orada bir işçi, bir komi olmak mı istersin? Yoksa o yükselişin içerisinde gerçekten bir değer olarak mı? Yani bunlar da kötü ya da aşağı değil. Tabii ki o basamaklardan geçilecek. Ama sadece vasıfsız bir eleman mı yoksa değer üreten bir kişi olarak bu yükselişin içinde mi olacaksın dedik. Çünkü kaderi bu. Ve biz bunları söylediğimizde tabii ki e, şu andakinden çok daha uzak olduğu için birçok arkadaşımız yine belki bıyık altından güldüler. Dediler ki ya ekonomi böyle gidiyor yönetimler şöyle gördüklerine bakıyorlar. Gördüğünün ardına bakanlar ancak koklayanlar birazcık dediler ki evet galiba Türkiye bir şeyler oluyor. Bu herhangi bir yönetimle, herhangi bir hükümetle bilmem neyle değil. Bakın kaderi bu. Bu yükselişin içinde her birimiz bunun bir parçası olarak seyit Tabii ki her türlü durumun içerisinde... Bu yaşadığımız yüzeysel zamanın içinde tabii ki imtihanlarımız var. Tabii ki bize sorulacak. Korkuyor musun? Endişelerin var mı? Panikliyor musun? Hala kendini aşağı görüyor musun? İlerlemek istiyor musun? Gelişmek istiyor musun? Eğer her birimizin bu konuda bir oyu yoksa tabii ki ertelenir bizim kendi açımızdan bazı enerjilerimiz. Ama ne dedik? Türkiye'nin kaderi Coğrafi kaderi yükselmek. Ama o yükselişin içinde şimdi sen var mısın? Sen de kendi hayatını daha iyileştirerek değerlendirebilir misin? Değer katabilir misin? Peki şimdi geçmiş tarihimize bir baktığımızda hani diyoruz ya bak 16 defa işte şöyle oldu. E, bu kadar imparatorluğun neredeyse bir çoğunu işte biz kurduk vesaire diyoruz ama bu kadar imparatorluğun yıkmışız. Buradan bakacağız. Peki ne oluyor da bu yıkıldı? Ne oldu da biz bu kadar büyük, yüksek imparatorlukları yıkarak bu hale geldik? Burada da çok enteresan yine bir noktayla karşılaşıyoruz. İlk Türk devletlerini kuranlar ve ondan sonra hani Osmanlı'yı kuran Hani Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, her bir tanesi bir tepede kurulurken yapılan dualar var arkadaşlar. Hatırlanıyor. Hiçbir tane unutulmuş değil bunların. Edebali'nin değil mi? Mustafa Kemal Atatürk'ün her bir o tepelerde kurulduğu anlarda ve ilk kurulandan itibaren şu söyleniyor. Belki daha İslam öncesi. Evet diyor, hani o zaman Tengri, Türk'ü korusun, yolunu açsın, akıllı yapsın, zeki yapsın, şöyle yapsın, böyle yapsın, türlü dua var. Ama ne zaman ki diyor, onun yolundan ayrıla, başını dertten eksik koma diyor. İşte onun için bu kadar imparatorluk yıkıp buraya kadar geldik. Ne zaman ki o bir olandan hakikatten gözümüzü ayırıyoruz. Sadece in doğru hakikatini görmeye başlıyoruz. Tek ayakla yürüyememiz için o kadar defa devrilmişiz. Öyleyse bugün her birimiz hatırlamalıyız. Evet. Tabii ki doğduğumuz bu dünyada, bu ülkede, bu coğrafyada çok kıymetli miraslarla buradayız. Bu mirasları saygıyla, teşekkürle almak, kabul etmek çok kıymetli. Bir taraftan bununla dövürlenmek çok tehlikeli. Ve şu iki ucu belki görüyorsunuz. Bir kısmı böbürlenip... Ah biz şöyle yaptık geçmişte, böyle yaptık. E hadi şimdi, geçmişte yaptık artık. Bir kısmı da zaten biz at üstündeydik. Bizim sanatımız yok, kültürümüz yok, hiçbir şeyimiz yok, dilimiz yok. Her şey bize dışarıdan verildi, dışarıdan dayatıldı. Hatta biz neredeyse bir dilenci gibi Arap'tan, işte birazcık Farsi'den, Biraz Avrupa'dan, biraz Yunan'dan dil satın aldık. Şimdi bu, bu konuda bir gün e, Mustafa Kemal Atatürk bir toplantıda diyorlar. Zaten Türkçe diye bir şey yok diyorlar. Türkçenin bir kelimesi de yok. Zaten bunların hepsi yani Osmanlıca dediğimiz Arapça, Farsça, işte birazcık şunlar bunlar, Rusçası var, şunu var, Latincesi var. Allah Allah diyor öyle mi diyor. Yani diyor bu kadar diyor bin yıllık diyor bir şey diyor hiç konuşamadan geldi. Bir hikaye anlatıyor. Devrim bir tanesi diyor? Bir tane işte Urfalı çok zengin bir A varmış. Altınlarıyla, kılıçlarıyla, kalkanlarıyla İstanbul'u görmeye geliyor. Gelmişken de bir hamama giriyor. Hamamda Yıkanıyor, temizleniyor. Çıkıyor bir bakıyor ki kılık, kıyafet her şey gitmiş. Paralar, altın yok. Gidiyor diyor ki hamamcı benim diyor paralarımı altınlarımı çalmışlar. Yok diyor senin diyor hiçbir şeyini kimse burada dokunmaz. İşte, polis çağırın, şu çağırın kimse inandıramıyor. Ya tamam diyor altınlarımı, kılıçlarımı yok diyorsunuz onlar yok. Tamam da ben buraya çıplak mı geldim arkadaşlar diyor. Yani bu örneği veriyor. Onun için aynı zamanda çok güzel bir dilimiz var. Dünyanın en matematiksel dili. Onun için çocuklarınız zeki. Düzgün Türkçe konuştukça matematik yapacaklar arkadaşlar. Çocuklarınıza düzgün Türkçe konuşmayı öğretin. Konuşurken matematik yapıyoruz. Her birimiz. Onun için mesela size bir şey söylediğim zaman çok kolay gülümseyip gülebilirsiniz. Ama emin olun... Batıda ve Amerika'daki belki birçok kişi ona komik diyor. Ha komik. E gül o zaman e, komik diyor. Bakın. Gülmeyi bilmek bile çok önemli. Ha bu diye siz herhangi bir insandan insanlıktan üstün değilsiniz. Buranın tekamül şartları, buranın coğrafyası, kıymeti Bu. Çok şükür bunu alıp kullanalım. Başka yerlerinde başka güzellikleri var. Yani her bir coğrafyanın meyvesi, iklimi, insana tekamül için sunduğu farklı güzel şartlar var. Ama sen algılama ve anlayış olarak kıyı coğrafyada doğdun. Avrupa bu ülkenin tek tanrıya geçiş arasında bin yıl fark var arkadaşlar. Bu sebepten dolayı şimdi burada yapacağımız konuşmayı bir batılıya anlatıyor olsaydık onlar için daha zihinsel ve daha mekanik yapmak durumunda kalırdık. Onun için birçok bilgeler, sufi ve ermişler oraya bir şeyi uygularken, bir bilgiyi, bir sistemi uygularken çok daha mekanik ve zihinsel, man sadece mantıksal anlatmak durumunda. Sizin burada anlayabileceğiniz bir gönül Kelimesinin orada bir karşılığı bulunmamakta. Gönül ne demek? Nereye koyacağız bu kelimeyi? Yok böyle bir şey. Bu sebepten dolayı evet artılarınız var. Ama bir taraftan da şimdi bütün doğuya bakıyoruz. Şimdi doğu kendi kitabını yazamamıştır. Bir tane doğulunun doğru doğuyu anlattığı kitap yok. Neden? Hal yaşıyor. O kadar güzel doyuyor ki. Hatta aktarmak gibi bir şey bile yok. Görsün, seyretsin, tapınakta öğrensin diyor adam. Emir olun doğunun bilgilerini biz batıdan öğreniyoruz. Allah razı olsun onlardan. Neden? Çünkü o mekanik ve teknik analizci yapı gidiyor doğunun bilgisini bize çok daha güzel matematik şekliyle sunabiliyor. Bakın, biografyaların yetiştirilmesi, her kıymetleri var. Doğu sürekli güneş altında. Sıcak. Batıya gidiyorsun. İngiltere'de güneşi Londra'da kaç gün görüyorsun ayrı. Batıda güneşi görüyorsun. Onun için meyveleri birçok şeyleri bakıyorsun tatsız. Lezzetsiz. Hani al Malatya'nın armudunu kayısısını götür inanamazlar. Yani böyle bir tat mı var? Fakat bir bakıyorsun... Batılı bilgelik öğrenmeye doğuya gidiyor. Doğulular koşa koşa batıya gidiyor arkadaşlar. Hani Tayland'a, Şangay'a bilmem neye gidin. Dörtte şeyde batılı yaşıyor. Yani 14-15 milyon şu anda Bangkok. Yani bir üçte bir, dörtte bir neredeyse batıda, Hollanda, İngiltere ne varsa orada böyle insanlar gelmiş. Bütün dağlar, köyler, batılılar geziyorlar. Ne yapıyorsunuz burada? Burada diyor çok güzel tat var, lezzet var. Batıda bulamadığın bir şey var diyor. Bir kere güneş var diyor. Ama bir bakıyorsun çoğunluk birçok yerde doğuda daha tembel. Sıcak bölgelere gittiğiniz zaman damarlar genişlemiş, daha az hareket, daha az üretim var. Bizim mesela Güney şehirlerimize gidin, işte biraz Kıbrıs'a, hele oradan diyelim ki Afrika'nın kuzeylerine falan gidin. Yani Siesta'nın kralı var. Hani gene e, İtalya, Fransa falan hani oralarda biraz yapıyorlar ama yani aşağı gidince Siesta'da yok. <gülüyor> Toplam. Hani o Ramazanlarda falan gidin Arap ülkelerine yani tam iftara yakın kalkıyorlar yani. Bakın coğrafyalar evet sana bunları sunuyor. Peki o coğrafyaların içinden bir sürü değerli insanlar çıkmıyor mu? Dünyanın her yerinde arkadaşlar yüksek. Kamil de var, aşağılarda emekleme de var. Fırsat her yerde var. Çıkış ve geçiş için bilgi, her anlayışın, her sistemin içinde var. Ve dünyanın hiçbir kasabası, hiçbir köyü, hiçbir şehri, hiçbir anlayış ve inancı başıboş bırakılmamıştır. Yaradan'ın orduları, vazifedarları her yerde gider da gereğini yapar. Sen yeter ki talep et. Ya burada hiç şey yok, hiç hal yok, bilmem ne yok. Tak diye bir tanesi gelir, bir çoban gelir, bir çoban gelir. Sana ihtiyacın olanı kendi diliyle az ve öz anlatır gider. Bir tane köyün kapısını çalarsın, sana öyle bir şey ikram eder ki hayran kalırsın. Bu. Dünyanın her yeri için mevcut. Öyleyse şimdi biz bir dünya olarak, bir taraftan bir evet, kendi bulunduğumuz, ayaklarımızı bastığımız, bu ülkeyi, bu coğrafyayı, bu vatanı anne kategorisinde sevmek durumundayız. Vatanını sevmemekle, annesini sevmemek ortak. Vatanıyla ilgili sorunu, problemi olanlar, Annesiyle, devletiyle ilgili sorun olanlar babasıyla sorun yaşarlar. Babasıyla ilgili sorun yaşayanların bu sebepten dolayı zamanla ilgili sorunları vardır. Bu sebepten dolayı dağınıktır, acelecidir. Onun için hadi, çabuk, herini çok kullandık. Matematik nasıl gidiyor? Bu sebepten dolayı arkadaşlar ruhsal ilim aslında matematiktir. Mucize dediğimiz her şeyin bir matematiği vardır. Öyleyse maneviyat ile madde ilmi ortaktır. Birisi bir uçtur, birisi diğer uçtur. Bir de çok iyi bilirsen çok iyi bildiğin o maddenin içinden ruhu öğrenebilirsin. Ruh ve maneviyatı çok iyi biliyorsam da oradan maddenin ilmini çözebilir, görebilir, ne katılmasını Bu Bununla ilgili bu sebepten dolayı ne yaptık? Hayatın matematiği diye bir çalışması yaptı Ve bundan birçok arkadaşımız izledi. Orada buraya adım attı. Hayatın matematiğini öğrendikçe kaderin matematiğini görmeye başarılı. Evet. O coğrafyanın içerisinde bir mekanizma var ve onun sana bir etkisi var. Aynı coğrafya senin evinde mekanında var. Evinin bulunduğu yerde senin bir coğrafyan. Eğer evinin karşısında sana dik dik gelen sivri sivri apartman çıkıntıları var ve sen orada oturmayı seçtiysen, ...bunun bir sebebi var. Hemen oradan bakayım bilmem ne yapayım bak sivri tesirler varmış. 3 e, yol ağzında direkt yol sana doğru geliyorsa oturduğun daireye doğru geliyorsa bunun bir sebebi var. Tam mezarlığın yanında ya da okulun yanında bir ev seçtiysen o evinin coğrafyasının bir sebebi var. Arkadaşlar. İşte bizler de bu coğrafyamızda, Türkiye coğrafyamızda her birimizin Çeşitli zaman ve dönemlerden dövüle dövüle gönüllerde hallerde dövüle dövüle aldığımız bir sürü miraslar var. Ve bu sebepten birçoğunuz batının birçok milletinden daha merhametlisiniz. Kader kodlarınızda bu var. E, var da şimdi bu bize hayır mı getiriyor, zarar mı getiriyor? Doğru yerde kullandığımızda fayda getiriyor arkadaşlar. Çünkü. Biz Türkçe ile bağı kaybederken. Tanımların bilgisini. Bir kısmımız unuttuk. Birçok kelimenin tanımını bir daha yapmaya ihtiyacımız var. Ortak bir dil için. Ki yakında herhalde bu çok daha büyük coğrafyalara intikal edecek. 1990 senesiydi. Ee, o zaman bilim ve teknik dergisinde okumuştum. Dünyada çalışıyorlar. Ee, bilgisayara birçok dil kabul ettirmeye çalışıyorlar. Bilgisayar bunların içinden sadece Türkçeyi seçiyor. Matematik dil diye. Yani hangi dil diyor sana uygun? Türkçe olmaz şimdi. Yani Türkçe... Biraz daha demek ki geliştireceğiz kendimizi. Aradan işte bir 15-20 sene geçti. Şimdi artık biraz İngilizceyi falan tercüme edebiliyorlar ama konuşulduğu ve yazıldığı farklı olduğu için, kelime ve türetme olmadığı için, bilgisayarın anlayabilmesi için çok daha gelişmesine gerek oldu. Ama 1990 senesindeki bilgisayar sistemi Türkçeyi çok iyi anlıyordu. Çünkü matematiksel bir dildi. Şimdi öyleyse tanımlarımız çok önemli. Doğru tanımlayabilmek çok önemli. İşte mesela bazı kelimeleri kullanıyoruz. Fakat onun karşılığında kişinin imajında bambaşka bir şey oluşuyor. Merhamet dediğimizde de doğru bir şey oluşmuyor çoğu zaman. Merhamet eşittir acımak. Hayır değil. Bak diyoruz bu nereden geldi. Merhem. Merhem olmak. Bir yara olduğunda, bir acı olduğunda, bir şey olduğunda oraya bir merhem sürersin. Merhem oraya acımaz. Şifa ve iyileştirmek için oraya akar. Merhamet budur. Acımaksa bir yargıdır. İşte Türk milletinin bütün bu coğrafyanın kaderinde merhamet var ama merhametin içi boşaldı, acımak oldu. Ha, sen misin acıyan... ...o zaman acınacak hale gelirsin. Bakın. Şimdi bu bilgi... ...kader kodlarında iyileştirilince neler dönüşüyor? Oysa ki... ...yardımseverlik... ...merhamet... ...şefkat... ...ne kadar güzel şeyler. Birçoğunuz belki çeşitli ülkelere gittiniz... ...ve kendinizin ve komşularınızın etrafınızın... ...ne kadar şefkatli ve merhametli olduğunu gördünüz. Diğer taraftan... Tanımlar bozulduğunda ya da değiştirildiğinde bu kavramları ne kadar tersten anlayıp tersten uygulayanların merhametsiz, şefkatsiz katıp durum ve tutumlarını gördünüz. Hani şimdi biz babalarımızı, dedelerimizi, nenelerimizi hatırlıyoruz. Onların hayata karşı duruşlarını birçoğunuz hatırlıyorsunuz. Komşusuna olan davranışı hatırlıyorsunuz. Duyarlılıklarını hatırlıyorsunuz. Peki bugün siz ne kadar duyarlısınız? Ne kadar bana ne diyorsunuz? Ne kadar aman sen de diyorsunuz? Şimdi ne kadar kısa zamanda bakın kader kodlarımızda oynanmış. E tamam da biz şimdi yardıma gittik, bir sürü zarar gördük. Neden? Çünkü acıyarak, yargılayarak müdahale etmeye gittin. Kodundaki merhameti uygulamadın ki sen. Yardım talep edildiğinde yardımın ne olduğunu ölçüp biçip tartmadın ki. Hangisi yardım acaba? Ya geldi benden borç para istedi. Bütün cebimdeki parayı verdim ona. Bu değil ki yardım. Belki yardım sana hak verdiyse kulağını çekmem. Belki ona yardımcı olman. Belki bir sözle ya da gerçekten kalbinde onun bu rakamı o parayı aldığında doğru yola gireceğine bir kanaatinle ya da onun o halde ve durumda olduğunun ona ne faydası olduğunu görerek bir adım atabilirsin. Yani her birinde bir şuur var. Farkındalık var. Teslimiyet denilen şey şuurluluktur. Neye teslim olduğunu bilmektir. İçimden geldi sadece verdim. Bazen bir bakıyorsun ki o acıma yargısıyla vermiş. Şeytan arkaya saklanmış. Onun için her biriniz evet içinizde bu var. Ama birbirinize yardım etmekten korkuyorsunuz. Oraya sadece küçücük bir şey koyuyoruz. Merhem ol. Merhamet et. Şefkatli ol. Acıyarak değil. Acımak peki kötü bir şey mi? Evet. Acımak bir yargı. Çünkü her biriniz bu hayatta ve bu dünyada bir seçim yapıyorsunuz. Her an. Sağlıkla ilgili ekonomiyle ilgili, ilişkilerle ilgili, kazanç ve kayıpla ilgili. Her biriniz kendi hayatınızdan kendiniz sorumlusunuz. Her biriniz seçimlerinizle bir kaderi oluşturursunuz. Öyleyse herhangi biriniz burada bir seçim yaptınız ve bir kader ısmarladınız. O seçtiğiniz kaderin size fayda ve iyi getireceği kanatıyla bunu yaptınız. Ve tabii ki bir sürü o planın içerisinde o kaderle buluşurken, senin bir yarana merhem olan bir derman çağırdın. Onun adı hastalıktı, kayıptı. Ama hepsi sana bir şifaydı. Şimdi o durumu bir acizlik olarak görüp o kişiye acıyan kişi acınacak hale düşme matematiğiyle buluşur. Neden? Çünkü ilahi adalete saygısız davranmıştır. İdah i̇lahi adalet yok diye ona acımıştır. Onun bir sahibi yok mu? Sadece o anda o kişiye merhem olmak, o kişinin yardımı ve ihtiyacı değil, senin de bir yaranan merhem olmanın senin için bir şifasıdır. Yani sen kendin için aslında merhem oluyorsun. O kişi zaten duasını yaptı, talebinde bulundu ve o rahatsızlığın ya da o sorunun iyileşmesini hak ettiyse ona sen vermesen de merhem verecek bir kişi gelir. Hiç kimse rızkından öteye gidemez. Onun rızkı verilir arkadaşlar sen rahat ol. Ama sen o anda kalbin titredi ve bir yardım için isteklendiysen tam olarak orada ol. Buradayım, geldim, yanındayım. Ne ihtiyacın var? Ne yapabilirim senin için? Talep çağırıyorsa seni tabii ki. Almaya hazır değil, gittin, kusar. Ya bunun suya ihtiyacı var, verirsin, suyu kusar. Aç yemek yedirirsin, yemeği kusar. Bir de üstüne kusar. Diğer taraftan, işte bu merhamet kodunuz çok önemli. Yardımlaşma kodunuz çok önemli ve çok yakın zaman içinde batıda bunu seyredeceksiniz. Bu kod olmadığında ne oluyor? Daha iyi kıymetini bileceğiz. Bana ne? Benim içeride yemeğim var. Komşum ne olursa olsun. Dediklerini göreceksiniz. Böyle öğrendiler. Oysa ki... ...senin içinden bölüşmek, paylaşmak gelir. Evet. Hiç olmazsa... ...şu kadarını dostumla paylaşabilirim. Bugün... ...gidin Anadolu'ya... ...hiçbiriniz aç kalmazsınız. Yazın zaten dalları, bilmem neleri... ...köy kahvesinde oturursun, çay ısmarlarlar. Bir evden geçersin, sana bir salkın üzüm verirler... Mandalina bahçelerinden geçersin. Dilediğin kadar al topla yer derler. Gidin batıda bunu görün. Bakalım var mı? Şimdi öyleyse arkadaşlar. Bir taraftan bu kadersel kodlarımız çok kıymetli. Değer bunlar. Zenginliklerimiz bunlar. Şimdi bugün bir sihir yapıyoruz. Türkiye'ye. Çünkü... Siz eğer kendi derinliklerinizdeki bu kıymetleri çıkartabilirsiniz. Türkiye'de kendi derinliklerindeki madenleri, değerleri çıkartabilir. İşte bu bir büyüdür. Sihirdir. Bakın. Sen kapattığın için, sen değersizleştirdiğin için ülken de değerlerini ortaya çıkaramaz. Ama sen fark ettiğinde... Ya bu kadar basit gördüğüm hatta ötelediğim, ittiğim bir şeyi ne kadar kıymetliymiş bu. Bir de seni mutlu ediyor, bir de sana tat veriyor, bir de sana lezzet veriyor. Bir de dua kazanıyorsun, bir de koruma kazanıyorsun. Allah Allah nasıl bir kod bu böyle? Bir tane merhamet kodu. Peki sevgi? Şu ya da bu şekilde birçoğunuz hani en azından büyük şehirlere şimdi direkt girmesek de Anadolu'nun birçok köyünde, kasabasında selamla, sevgiyle, muhabbetle karşılanırsınız. Bu onların yapay bir şekilde kendilerini hani böyle zorlayarak yaptığı bir şey değildir. Evet, bazıları biraz meraklıdır. Senin içine girmek, seninle tanış olmak ister. Ama selam ister. Selam çok kıymetli bir koddur arkadaşlar. Hani hi hello değil yani. Mesela merhaba. Merhaba aslında. Merhaba. Selam. O selam nereden geliyor? Yaradılmış olanı. Yaradıldığı için, yaradandan ötürü Ruhunu, varlığını, özünü fark ederek, hissederek saygıyla karşısında eğiliyorsun. Yaradan'dan ötürü. Onun için selamlaşmak her birinizin kodlarında var. Kadersel kodlarında var. Bu coğrafyanın da var. Bu coğrafyanın içerisinde olan birçok bilgi, kültür... Bir bakıyorsun ki dünyanın her tarafında. Dünyanın en uzak köşelerine dahi arkadaşlar, kültürün temel noktaları buralardan yayıldı. İlk önce evet, yani diyelim ki Muğdan Uygur'a, Uygur'dan Atlantis, bir taraftan Mısır ve Anadolu'ya ve buradan da dünyanın her tarafına yayıldı. Öyleyse burası merkez yayıcı bir yer. Şimdi kader kodlarına göre o zaman nasıl? Burası pompalanan yer. Yani burayı koruyan var. Tabii ki Mehmetçiğimiz koruyacak. Tabii ki hani e, birçok farklı unsurlar olacak ama ötesi var. Şimdi bu ötesine ne kadar güveniyorsan koruma o kadar artıyor. Ne kadar İnancını azaltıyorsan o kadar zayıflıyor alan. Şimdi öyleyse kimle başlıyor? Seninle başlıyor. Hayır orada koruyan var bana ne? Hayır burada senin güveninle o alan korunuyor. Her birimizin teker teker. Hani bazen derler ya işte bu dağlarda bu tepelerde evliyalar var onlar koruyor şehirlerimizi doğrudur onların enerjileri vardır orada. Onlar orada değildir ama şöyle düşünün bir fotokopi gibi onun enerjisi orada aynı işi görmeye devam ediyordur. Yoksa hani gittin bir şeye, yatıra bir şeye orada o varlık yok. Ama başka türlü var orada. Fotokopisini bıraktı orada o tesir üretmeye devam ediyor. Onun için değil mi şimdi Ankara'nın bir alanlarında ne evliyalar var? Bütün etrafında boş yere seçilmiş bir yer değildir. Bu merkezi nokta tesadüfen seçilmiş değildir. Türkiye'de. Ama her taraftan timus bezi arkadaşlar en hassas yerdir. Vücuttaki bütün hastalıklar da buradan oluşur. Şifalar da buradan oluşur. Yani dikkat edin en ufak bir soğukta buralar başlar. Küçücük bir sıkıntı çekin. Önce burası sıkışır. İşte dünyadaki her türlü sistemde de ilk önce burası sıkışıyor değil mi? Yani işte Amerika ne diyorlar? Hapşurdu Türkiye nezze oldu diyorlar. İşte Avrupa'da bilmem ne oldu, ah şimdi ihracat ne olacak? Çin'de bilmem ne oldu, şimdi bilmem ne olacak? Her şey buraya çıkıyor. Çünkü ne dedik? Burası Timusu. En hassas alan ama büyüyen, büyüme hormonunun da salgılandığı yer koruma hormonlarının ve bütün bağışıklığında ana yönetildiği yer bedende de fizikte de timus bezidir. Şimdi kadersel kod buradan geliyor. Bu sebepten dolayı şu ya da bu şekilde her birimiz önce kendimizden, birbirimizden yaptığımız herhangi bir tesir ya da dokunuşla da bütün dünyadan sorumluyuz arkadaşlar. Ya ne olacak? Bana ne? Allah'ın bilmem nesi. E hani sevgi kodların. Ya tanımıyorum ki Afrika'daki zenci kadını. Senden öte değil ki. Senin kaderinin kodunda bu yok. Sevmek var. Sevgi üretmek var. Düşmanlık sana göre değil. İşte ne dedik? O ilk ülkenin, devletlerin kurulduğunda ne zamanki onun yolundan ayrıla başı beladan eksik koma vardı ya. İşte o devreye giriyor. Nefret, kin. Sana göre değil. Çarpılıyorsun. Bu ülkenin, bu coğrafyanın kodunda sevgi, birlik ve kardeşlik kodları var. Ha Bunun dışına çıkabilirsin. Çıkınca ne yapıyorsun? Tokatlanıyorsun. Şimdi bazı mesela bizim çalışmalara geçmişte katılmış arkadaşlar var. Şimdi yıllar sonra görüyoruz. İşte bir çalışmaya gelmiş... O gün bir şey duymuş, rahatsız olmuş. Ve o gün kolaylıkla almadığı bilgiyi beden ya da hayat ona yüz misli ağır gelecek şartlarla öğretmeye başlamış. Yine şükrediyor. Çok şükür anlamış. Ah o gün diyor şu kadar bilgiyle anlasaydım da bedenimde şu kadar kesmeler, biçmeler, bu kadar ağrı hastalıklar yaşamasaydım ama yine de çok şükür diyor. Ama o gün bir bilgiyle anlayabilecektik. Onun için o şefkatiniz gece gibi sarsın. Önce kendinizi, ailenizi, çevrenizi, komşularınızı, tüm ülkenizi ve insanı, insanlığı sarsın. Ya tanımadığın insanı ben bunu neye yapayım? Senin için... Başkası için değil. Kendin için yapacaksın. Çünkü sen ne kadar sevgi üretebiliyorsan o kadar çok sevgi sana yağacak. Hayat aynasının içerisinde biz verdiklerimizi mislim misli alabiliyoruz arkadaşlar. Ne çıktı senden? Akşamki yövmeyen o. E sen şimdi kinler, nefretler, öfkeler, kızgınlıklar Şikayetler, dedikodular yayınladın. Peki akşam faturan nasıl bir şey olsun? Sana ne diye gelsin? Ne sunulsun? E ben bunları ektim ama ben buğday ekmiştim domates biçebilir miyim? Onun için ne ekersek onu biçiyoruz. Bakın. Peki neyle ekiyoruz? Şu anda ekiyorsun. Şu anda kabulle dahi ekiyorsun. Şu anda itirazı bırakarak, kabule geçerek itiraz edeceğin olayları kenara çekiyorsun. Ve daha çok kabule yönelik olayları hayatına ekin olarak ekiyorsun. Bak an be an. Şimdi kader nasıl yaratılıyormuş? Her an ektiğin tohumlarla yaratılıyormuş. Peki, Öyleyse bunu nasıl daha iyileştirebilirim, nasıl daha derinleştirebilirim? Öncelikle ağzından çıkanları duyarak ve dinleyerek. Çünkü her birisi bir tohum. Ve her biriniz o kadar değerli ve o kadar kıymetlisiniz ki her sözünüz dinleniyor ve emret deniliyor. Bu sebeple... O bir şey dilediğinde sadece ol der deniliyor ya, işte onun halifesi olan insan sen, ol dediğin an sistem harekete geçiyor. Ve senin güvenin, idrakin seviyesinde kabul görüyor, idrakinin hızı seviyesinde de çabuklaştırılıyor hedefine ulaşman. Onun için birinizin söylediği bir günde, birininki 40 günde, 40 yılda ya da o saniye oluyor. Tık a! Hemen geldi. Öyleyse her birimiz dinleniyoruz. Sizi dinleyen var. Ve bu sefer her ifademiz daha özenli olmak durumunda. Çünkü kainatta konuşuyorsun. Kainattaki o melekler seni dinliyor. Emret, hani bu arada öyle melek diye bir şey yok ama. Hani böyle kanatlı manatlı, evet. O melekler, o vazifeliler seni dinliyor. Yani melek yok demiyorum. O hani çeşitli figürler, bilmem neler. Yani onlar birazcık batının yine şeyleri. Anlayış kolaylığı diyelim ya da yani bir şeyi görmek istedikleri için. Hissedemeden bakın dikkat edin. Şimdi siz herhangi bir anlayışı, bir e, manevi hali illa görmek zorunda kendinizi hissetmezsiniz. Fakat şimdi Yunan'dan itibaren mesela e, ilahi sembollerin her birisinin heykelleri ve resimleri yapılarak anlatılmak. İhtiyacı olmuştur. Bu bir ihtiyaç. iyi ya da kötü değil. O ancak imajin edebiliyor. Ama senin için his önemli. Titreşim önemli. Bakın bunlar coğrafyanın kaderleri içerisinde, o coğrafyanın ihtiyaçlarında doğan bizlerin durumu. Daha iyi, daha kötü diye değil. Bizim seçimimiz ya da geldiğimiz hak edişimiz bu. Bazen, bir çocuk çok daha akıllı doğar, daha başarısız olur, daha az zekidir, daha çok çalışır ve daha çok başarılı olur. Yani bazen verilen güzellikler, imkanlar sizi önünüze açar, ilerletir, bazen de tam tersi yapabilir. Birçoğunuzun işleri çok kolaylaştırıldığında zorlaştırdınız. Yani Türkiye'de gerçekten gelişmek ve ilerlemek birçok ülkeden çok daha kolay. Neden? E çünkü zorluk şartları fazla. O kadar seni güçlendirebiliyor. Yani şimdi enflasyon oranınıza bakın. Değil mi? Şimdi batı hani ay 8 oldu, 10 oldu, öldü bittiler. Ya senin için hani hele o 90'larda, 2001'lerde bilmem nelerde neler yaşamış? Üç haneler. Değil mi? Tınmadık bile. Hani bu mu? Daha da gelse ne olacak? Şimdi. Bu bir güç. Şimdi. Bakın. Batıda yokluktan dolayı isyanlar ve yıkımları değil geçmişte yaşadıkları lüksün ve konforun azalması ve bunun korkusundan dolayı büyük isyanları göreceksiniz. Bakın arada bir fark var. Yani olabilir insan battaniye oturabilir. Şimdi şu anda Almanya'da falan, batıda birçok arkadaşımız söylüyorlar biz diyorlar işte 19 derece. Hani vay bazen de battaniyeyle oturmak zorundayız. Komşusu gelip şikayet ederse hapse gidiyor. Buna benzer böyle bir sürü şeyler var. Ama bu her ne kadar tiyatronun içinde bir sürü oyunlar vesaire olsa da onlar için bir realite. Şimdi yine e, önümüzdeki 10 yıl öngörülerini anlatmıştık. Hani sizler çok şanslısınız diye e, orada böyle bir sürü itiraz edenler vardı. Şimdi onlar bir daha dinlesin baksınlar. Şanslı mısınız? Yani böyle güçlü olduğunuz için şanslısınız. Ve şu anda dünyanın bakın ne kadar önemli bir kırılma hali var ki sürekli bir test değiştirerek daha da bunlar artarak gidiyor. Gelişim, tekamül birçok alanlarda ilerliyor. Ve gerçekten önce şükredeceğiz. İyi ki buradayız. İyi ki tam da bu zamanda, bu kadar civcivli bir zamanda dünyanın böyle en hareketli, tekamülün böyle en hızlandırıldığı zaman ve dönemde geldik. Çok şanslıyız. Bu alanda. Tabii ben şimdi böyle tık tık tık gideceğiz ama biraz soru cevap da yapmak istiyorum. Hem bu konularla ilgili. Ee, evet. Gel buraya böyle istersen. Buradan. Yok, buradan Peki evet. bir saniye veriyorum. Sizinle tanışmak. Çok güzel. Her şey için teşekkürler. Ee, Yaklaştıracağım. Ben merak ediyorum. Ee, Türkiye'de olmak çok kıymetli. Ama biliyorsunuz bir sürü göç güç veriyoruz. Özellikle Hollanda'ya, Almanya'ya, Amerika'ya gidiyorlar. Onların, onlar e, niçin gidiyorlar? Çok yani, güzel. Onların tekanlılığı burada olmak değil de başka şeyler evet. görmek için mi? Bunu çok anlatalım. merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar, her iki taraftan da anlatalım. Bir kere gidenlerin birçoğu vaktiyle gelecek, rahat olun. Evet. Diğer taraftan da bazen bir yerde doğarsın, Doğduğun yeri yadırgar, yargılar ve başka yerlere gitmek isteyebilirsin. Aslında gidenlerin birçoğu geldikleri dünyayı birazcık yargılayanlar. İyi ya da kötü değil, ihtiyaç. Bakın. Şimdi diğer taraftan yeterli görmeyenler imkanları. Yani burası yetersiz. Şimdi gittikleri yerde çok enteresan bir şekilde birçoğu daha yetersiz durum gördüler. Hani en üst mevkilere gelenler dahi ellerinden imkan ve fırsat hani o 10 yıl 20 yıl kalan dostlar dönebilmek üzere yol kolladılar ama arada kaldılar. Ne orası ne burası oldular. Bir taraftan da bazen tekamül ihtiyaçları insanı farklı gıdalar, farklı yemler almaya, farklı buluşmalar için Farklı yörelere davet eder. Bazen buluşacakları, bazen evlenecekleri, bazen de rızkları için. Şimdi eğer bir erkek değil mi? Yabancı bir kadınla evlendiyse bunun okuması nasıldır? Bir kadın yabancı bir erkekle evlendiyse bunun okuması nasıldır? Ben soruyu size sorayım, siz sonra bana sorun. <gülüyor> yani her bir tanesinde tabii ki bir ihtiyaç vardır. Bir matematik vardır. Şimdi geliyor diyelim ki, diyelim ki erkek ya da kız şimdi bakıyorsun ki şey yok ee, ailede başka o dili bilen yok. Şimdi erkekse, hadi bir tanesini söyleyeyim, diğerini siz bulun. Erkekse diyelim ki, maddeye dünyaya o kadar yabancı. Onun için yabancı bir gelin getiriyor. Dünyayı yabancı algılıyor. Onun için yabancı dille iletişim kuruyor. Bu hayatın diliyle değil. Diyelim. Başka soru alalım, evet. Benim bir sorum, konuşmanızın başında coğrafyanın kader olmadığını söyledi. Profesör Aziz Sancar Doğu Anadolu'da doğdu. Burada ilkokul eğitimi tamamlattıktan sonra Amerika'ya gitti. Amerika'da başarılı oldu. Profesör oldu. Bilimsel bir icat yaptı. Buluş yaptı. Türkiye'de olsaydı bu başarıyı yakalayabilir miydi? Çok güzel bir soru. Şimdi tam da dediğimiz bu çok güzel bir örnek. Şimdi bakın. şimdi O coğrafyada doğdu. Şimdi şunu diyebilir değil mi? Bak bu coğrafyada doğan herkesin kaderi budur. E şimdi ne diyoruz bakın? Coğrafya bu ama coğrafya kader değil. Bak oradan ne yaptı? Bambaşka bir yere geldi kişi. Hayır coğrafya kader. Kabul ettik. Biz de burada bu kaderi yaşayacağız. Ne dedik biraz önce? Evet o yer şeklinin, o durumun bir kaderi var. Ama sen o anda o kaderle tesadüfen buluşmadın. Ve sen şimdi bağımsız ve özgür bir şekilde kendi kaderini oluşturabilirsin. Çok güzel bir örnek oldu yani bu Teşekkür ederim. Evet. Biraz yaklaşın buralara. Gel. Sen yaklaş. Hemen şey yapalım. Evet. Ne olacağım? Önce size yaklaştıracağım. Yaklaştıracağım. Gel böyle. Şöyle biraz ortaya gidelim. Hem de... Ee, canlı YouTube yayınımız var arkadaşlarımıza dinlesinler gel ee, öncelikle sizlerle tanıştığım için çok mutlu oldum çok memnunum burada bu kadar güzel insanla ve bu kadar ilim ve bilim aşığı insanla karşılaştığım için çok memnunum ee, benim size sorum şu olacak konuşmanızda herkesin tekamülü farklı ilerliyor ama biz e, bulunduğumuz coğrafya gereği bize verilen yüklenen sistem gereği sevgi göstermekte yükümlüyüz dediniz. Ama şu anki duruma bakılacak olursa sevgiyi ne kabullenebiliyor insanlar ne de sevgiyi aktarabiliyor. Çünkü bunu kendi içinde bulamıyor. Ama biz de bu kadar çok kişi yani herkese yetişemiyoruz. Herkesin tekamülü farklı. Ee, sizin tekamülünüz bu sevgiyi bunu nasıl aktarabileceğini insanlara öğretmek. Ama diğer insanlar farkındalığını daha bulamamışken e, bunu nasıl farkına varabiliriz? İçimizde nasıl bulabiliriz bunu? Çok güzel. Şimdi biraz önce dedim ya. Şimdi e, o bir tane arkadaşımızdan örnek ver dedik. İşte bakmışlar demişler ki sen işte kalın bağırsak kanseri olmuşsun. Bağırsağını keseceğiz, alacağız. E, halbuki e, birkaç sene evvel diyelim ki onun önünde detoks örneği vardı. Detoks yapıp bütün bağırsaklarını temizleyebilirdi. Çeşitli e, farkındalıklarla Zamanla, mekanla barışarak birçok konuyu iyileştirebilirdi. Ama onun seçimi diyelim ki biraz daha sert ya da zor yoldan olmayı seçti. Yine de arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Sizin niyetiniz ve kodlarınıza buraya ulaşmak varsa sen ister yumuşak ve güzel yoldan, isterse sert ve birazcık zor yoldan Oraya ulaşıyorsun. Buradaki halkların kaderinde oraya ulaşmak ve bunun talebi var. Ve bu sebepten dolayı da, şimdi 99 depreminin ben ertesi gününü hatırlıyorum. İstanbul'dayız. Çıktım, geziyorum. Hatta o zaman avcılar vesaire gittim. Bir gün önce o kadar böyle sert, katı, trafikler, bilmem neler, herkes böyle birbirini yiyor. Atıyor, tutuyor. Geziyorum, bakıyorum. O kadar sessizler. Herkes kendi içinde, kendiyle. Birbirine o kadar saygı gösteriyorlar ki. Birkaç gün sürdü bu. Birkaç gün. Sürdü ama. Kimisi çok daha uzun devam ettirdi. Bir tane olay yetiyor arkadaşlar. Bir bakıyorsun ki herkes komşu oluyor. Herkes birbirinin kardeşi, sevgisi, sevgilisi oluyor. Bir şey insanların elinden alındığı anda herkes kuzu oluyor. Şimdi paylaşılamayan bir sürü şeyler olduğundan, birçoğumuz bir şeyleri kendimizin zannedip de onları bırakmaktan korktuğumuzdan, aşırı sahiplendiğimizden, kendi menfaatlerimizi öncelik tanıyarak, Başkalarını dürtükleyip ezmeye çalıştığımızdan sevgiyi az hissediyor olabiliriz. Diyorum ya, bir ana bir hale bakıyor, onlar sizlerin perdeli duvarlarınızın arkasında bekliyor. İster biz bunu yumuşaklıkla, güzellikle açacağız, yok eğer direnirsek de açılacak ve açtırılacak. Rahat olun. Çok teşekkür ederim. Sağ ee... İyi yayınlar, iyi. Sağ. Ol. Gel. Yani burada arkadaşlar, ondan sonra size şimdi sizin bir talebiniz olduğunda o size veriliyor, verilecek. Sadece sen bunu güzellikle mi almak istiyorsun, orta şekerle mi almak istiyorsun? Yoksa birazcık bazen sopayla, ateşle hangisinden istiyorsun? Emin ol, bunu cennete çevirerek de almamız mümkün. Hoş Merhabalar, Hoş sizinle yollarımızın kesişmesinden dolayı çok mutluyum. Çok şükür. En zor anında bir videomuzu açıyorum ve o dönüşüm heyecanının var olduğuna şahit olmak gerçekten beni çok mutlu ediyor. Ben şeyi merak ediyorum, hep ülkemiz böyle farklı bir yere gidiyordu, batı çok iyi yerlere gidiyordu ama siz... 10 e, yıl görüllerinizde de 2023'ün Türkiye için çok güzel hani başka şeylerle seçimle falan alakalı değil yeni bir dönem başlıyor başlangıcı bahsediyor. bunu çok merak ediyorum nasıl evet. bir dönem neden dolayı mesela şöyle şimdi biraz önce ne dedik siz kendi içinizdeki hazineleri çıkarın ülkenin içindeki hazineler çıksın siz kendi derinliğinize göndüğünüz yeteneklerinizi açığa çıkarın Bırakın madenlerimiz çıksın. Desinler şurada altın, burada toryum, burada bor, burada bak gümüş madenleri, burada hiç çok değerli bilmem ne yatakları, şurada petrol, burada doğalgaz. E ne oldu? Sadece şuradaki bir avuç insan kendi içindeki zenginlikleri çıkarmaya karar verdi. Parça bütüne aittir. Sen gömersen gömülür. İşte aslında o coğrafyanın kaderiyle Bizim buradaki kendi oluşturduğumuz kaderin ortaklığıdır bu da. Bir taraftan da evet Türkiye'nin önümüzdeki yıl itibarıyla ki aslında şu anda bunun küçük küçük hani davul duyuluyor da hani duyanlar için henüz daha hani ekonomi diyor işte şu diyor bu diyor ya da hani yönetim ya da hani hükümetlerle ilgili kişilerle kişilere takıldıkları için asıl içeriden geleni göremeyenler duyamayanlar olabilir. Oysa ki yukarının planı ve programı var. Bakın. Onun için hani baştakiler dahi o gelişime, o dönüşüme mi yani şey yapalım, engel olacak bir güçleri yok. Yani oranın başında dursa dahi kişi, "Hayır ben bunu engellemek istiyorum." dese bile bunu engellemeye bir gücü yok. Onun için rahat olun. Siz sadece gelişen Türkiye ile beraber ben gelişip ilerleyebiliyor muyum onun hesabını yapın. Kendimize, evet. Tamam, on nereden biliyorsunuz? Nasıl? Nereden biliyorsunuz? Şöyle matematik, bakın. Şimdi, burada dahi, şu arkadaşlarımıza dahi Türkiye'nin bütün kodları var. Her birinizde. Her birimizde. Buradaki yaşayan her bir çocuk, doğan her bir çocukta bu coğrafyada doğmanın kodları var. Doğru okuduğunuzda oradaki matematiği görürsünüz. Yalnız şöyle de bir şey söyleyeyim. Şu andaki görünen bu. Yani... Şu andaki yürüyüş bu, bu yürüyüşle burası. Ha, başka bir hal geldi. Oturduk. 2024'de ertelendir. Ama şu andaki yürüyüşle artık 2023'le beraber birçok güzel haberler. Mesela şimdi bir tane dedik. Yani birçok şey, bir şey çıksın. Neden? Bak, ihtiyacımız olan ne? İçimizdeki güçleri, yetenekleri, madenleri, hazineleri kullanmamız bir tanesini açtık merhameti şefkati ve sevgiyi doğru yerle doğru tanımlarla koyduk ha, o zaman şimdi bunun karşılığında nereyle bağladık bunu Biz buradaki bu arkadaşlar ve dostlar bunu fark edip geliştirdiğinde iyileştirme yaştığında bu ülkemizin hazinelerini ve madenlerini açıp doğru yerde doğru şekilde akıtmayı bağladık Bu da İnsana verilen bir yetenek, sorumluluk ve güç. Evet. Çok, çok sağ, sağ ol. Teşekkürler. Evet bir hanımefendi var. Gelin. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Etrafımdaki herkes tarafından aman sakın uzak dur diye uyarılan bir şeyi e, içme sorduğumda çok istediğimi fark etmemi nasıl okuyabilirim? Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Hani kainata sığmayan bir müminin kalbine sığıyor ya, şah damarınızdan daha yakın olan size doğal olarak yüreğinizde, gönlünüzde sunuluyor ya, tabii ki gönlünüzü dinleyeceksiniz. Ben burada bir şeyler anlatabilirim. Şu duyabilirim, bu diyebilirim. Ne kadarı gönlümden, ne kadarı zihnimden belli değil. Olabilir, olmayabilir. Buna rağmen sadece en sonunda gönlünün kabul ettiğini alacaksın. Tamam, Ama bir taraftan da aklımızla, zihnimizle, mantığımızla, okumalarımıza birçok şeyi alacağız. Kalbimize getireceğiz. Ve şimdi kalbimize sorduk. Hayır böyle diyor. O zaman sen tabii ki gönlünün rehberliğine ilerleyeceksin. Ve en kıymetlisi, en güzeli de bu. Yani... Belki insanlar haklı uyarırken ama benim o sıkıntıları çekmeye ihtiyacım var gibi mi anlıyoruz? Hayır. İlla sıkıntı diye düşünmeyin. Bakın. Şimdi zor gibi görünen bazen kolaydır, kolaylıktır. Evet dışarıyı dışarı duyuyoruz. Dışarıyı duyun. Ama asıl dinleyeceğiniz gönlünüz olsun. Hı -hı. Tamam. tamam. Teşekkürler. Teşekkür evet bir soru vardı oradan. Gelin. istiyorsanız şöyle. <gülüyor> Soru sormak serbest. Yarın da şifa, sohbet inşallah. Ee, nerede yapıyorduk? Yerinin adı neydi? Ahalteke. Ahalteke. Ahalteke Ahal Ahal Ahal evet. Merhaba hoş geldiniz. Teşekkürler. Çok memnun oldum. Allah razı olsun. Sağ ol. Nice Çok şükür, geldin. Kore'yi al ben herkese selamlar. Umre gönlüne göre gidiyordur her şey. Şimdi hocam e Evrensel bilinç, kolektif bilinç ve bir de kendi bilincimiz var. Ruhen, zihnen, bedenen bir bütün olmaya çalışıyoruz. Biraz yaklaştır. Kapalı olabilir mi? Yok, yaklaştır yeter. Şu anda iyi günüm. Evet, iyi. Tamam. Ee, tekrar başlamalıyız. Devam. Devam. Evrensel bilinç, kolektif bilinç, bir de kendi bilincimiz var. Şimdi bilinçler arası tekamül süreçleri var. Belli bir noktaya kadar geliyorsunuz. Şimdi kalp ve beyin uyumluluğu. Ve ruhen, zihnen, bedenen bir bütün halde olmak gerekiyor sürekli yönetimde ki tekamül olabilsin. Çünkü bedenin tekamül ettiği yerde nefsiniz çok fazla edilir gidiyor Nefsi durduruyorsunuz, bu sefer dünyada uzaklaşıyorsunuz. Dünyada böyle bir noktaya geliyorsunuz. Manevi büyüme gerçekleşiyor. Fakat ikisini dengelediğiniz zaman da, ya ben burada neler yapıyorum acaba falan diye farklı şeyler olmaya başlıyor. İster, Yok, dengelediğinde öyle olmuyor bak. Yok. çok şöyle. Bir tarafa ağırlık ver, verdiğimiz için. Yani orada e, bir tarafa yine ağırlık verdiğimizde bu oluyor. Öteki bir türlü dengede iki tarafı da çok sevip kucaklama var. Hocam şimdi şöyle, <gülüyor> e, acı da haz da sonuçta hedonik beyin yapısında iki tarafa gidiyor. Yani evet. bir tarafa kayarsanız acı oluyor, diğer tarafa kayarsanız haz oluyor. Ya şehirde düşüyorsunuz ya da acıya gidiyorsunuz. Yani bu dünya hayatını önce diyeceksek, genelde olandan bahsediyorum. Çünkü dünya birleşiminin getirmiş olduğu bir tarz var. Şimdi o tarzı benimlemezseniz bu dünyada bu işler nasıl olacak kafası oluyor. Oradan uzaklaşıp biraz geriye çıkıp da ya neler oluyor biraz gözlemci olayım diye seyretmeye başladığınızda tekamül ettiğini düşündüğünüz birçok kişi var etrafımızda. Ama e, haz dünyasında yaşıyorlar. Ne soralım o zaman? E, nasıl gelişebiliriz demek gerekir. Tamam peki. Çok teşekkürler. Sağol. Teşekkür ederim. Şimdi inşallah yeni kitabımız geliyor. geliyor. Evet e, şu anda şeyde redaksiyonlarını bitiriyorlar. Biz teslimini yaptık. Hatta gelirken arkadaşlarımıza da şöyle bir ucundan okuduk. Daha doğrusu onlar böyle bir bir bakalım dediler. Tahsiyna falan güzel mi diye. Nasıl buldunuz arkadaşlar? Şahane hocam. Evet. Maşallah çok güzel böyle bir e, kitap geliyor. İnşallah tam da bu soruların yanıtları. Şimdi diğer taraftan arkadaşlar nasıl gelişelim dersek sadece Önümüze gelen basamağa çıkacağız. Zaten kader planlarımız önümüze koyuyor. Seni yapman gereken tek şey bir adım atmak. Hani diyelim ki merdivenden çıkıyoruz ya. En sonu düşünürsen, aşağı bakarsan ilerleyemiyorsun. Senin bakacağın bulunduğun yerde bir üste çıkmak. Baktın ya evrenler, kainatlar, sistemlerin bilmem nesi, paralel evlenlerin kuyruğunun bilmem nesi ya da o eskiden, tarihten, annenlemden, babaannemden bilmem nereden. E, sen buradaysan hemen bir üstünü alabiliyorsun. Bu sebepten dolayı geçmişten ve gelecekten özgür olmayı dileyin. Bu seni nereye getiriyor? Buraya getiriyor. Buradaysan e, şu anda verilen ne bu? Ya acaba şimdi yemek yandı mı? Acaba çocuğun şöyle oldu mu? Buraya gel. O arkada. Ha diyeceksin ki. Ama öyle işler bıraktım ki aklım orada kaldı. Ha o zaman da bunu oku. Neden burada olmak istemiyorsun? Neden tam olarak buluşmaktan kaçıyorsun? Bugün... Özellikle yeni nesil dahil birçok kişinin en büyük kusur ne biliyor musunuz arkadaşlar burada değil ve buluşmaktan korkuyor buluşmak ne demek soru cevap vermek isteyen var mı Evet Bağır, bağırarak söyle yüksek sesle evet. Evet. Yüksek sesle. Hissetmek. Evin nezleği bile alabilmek. Evet. Buradalığınla buluşmak arkadaşlar. Buradalığın. Burada olmayan ne kendiyle ne gördüğüyle buluşamaz. Ben mesela birçok yerde çalışan insanlara falan bakıyorum. İşlerini rutin olarak yapıyorlar. O yaptığı işin ona ne faydası olduğunu bilmekten öteler. Bakın. Ya da bir ailenin bir üyesi, bir sevgili, bir eş, bir çocuk. Oradaki kendi tanımı yok. Dedik ya tanımlar yok diye. Ve bu sefer işte kişi kendiyle buluşamıyor. Kendiyle buluşamadığında zamanla, hayatla buluşamıyor. Hayatla buluşamayan yaradanla nasıl buluşur? Evet. Bu sebepten dolayı çok teşekkür ederim. Sağ olun. Buluşmak çok kıymetli. Peki, buluşamıyorsa durum ne? Kaybolmuşluk. Bugün etrafınıza, insan önce kendisine belki bakmayabilir. Etrafınıza bir bakın. olmuş insan olduğunu göreceksiniz. Kaybolmak ne demek? Yönü hedefi yok. Peki şimdi yönü hedefi olmayan bir insana ilerle diyelim biz. Nereye gitsin adam? Şimdi burada ve nereye gideceğini bilmiyor. Ve böyle gidiyor. Elektrik çarpıyor. <gülüyor> Yönün yoksa, hedefin yoksa, amacın yoksa her türlü hareketin gerilemek. Onun için bazılarınız önce dinginleşecek, sakinleşecek, bulunduğu yere gelecek ve bulunduğu yerde nerede olduğunu hatırlayacak. Şimdi diyelim ki bir yerden bir yere uçak bileti alacaksınız değil mi? Diyorsunuz ki ben Paris'e gideceğim. Tamam Paris'e gideceğim. Peki diyor ki nereden gideceksin? İstanbul. Hangi havaalanı? Yani bulunduğun yeri bilmiyorsan nereden nereye gideceğinin ölçüsünü kim, nereden nasıl bilsin? Ve bunu sen bileceksin. Şu anda neredesin? İşte o bulunduğun yer, buluştuğun yer. Eğer orayla buluşabilirsen Şimdi artık Paris'e bilet alabilirsin. Hedefini koyabilirsin. Ama sen nerede olduğunu bilmiyorsan, şimdi bazen soruyorlar, şu çocuklar, gençler. Biz yollar işte bak hedef bulamıyoruz, yön bulamıyoruz. E tamam sen neredesin? Nerede olduğunu bilirsek şimdi yönü bulmak çok kolay. Onun için tanım önemli, kendini tanımak önemli. Kendini tanıyabilmek için de saatimiz nedir durum? Bitmiş mi? Ha Evet. Bitti Normalde bitti biraz da geç kaldık. Ha, tamam. Tamam. Nasıl? Siz nasıl? tamam tamam. Tamam. 5 dakikamız kalmış. 5 dakikada bitirelim. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Kendimizi o zaman bilmemiz gerekiyor. Bir insan nasıl kendini bilecek? Hani böyle bir sürü şey anlatabiliriz. Geçen e, İskender'in kahvaltısını anlattık. Dünya dedik eşittir. Neydi? Hatırlayan? Sınırını bilme simülasyonu. Yani sınırını bilebilmenin içinde olacaksın. Sen şimdi sınırını bilmiyorsun diyorsun ki ben kendimi bileceğim. Peki kendini nasıl bilirsin o zaman sınırını bilmeden? Yani haddini bilmeden sınırını bilebilir misin? Haddini bilmeden kendini bilebilir misin? Ve çok enteresan orada bir sonuç ortaya çıkıyor. Haddini bilmeyenlerin her bir tanesi başkalarının hadlerine saldırıyorlar. Başkalarına saldıran insanların, başkalarının alanlarına, zamanlarına, zaman emicileri, enerji emicileri, realite emicileri, böyle bir sürü realiteler var. İnşallah başka bir çalışmada anlatırız. Ve bunlar kendi alanlarını korumadığı için başkalarının alanlarına tecavüz ediyorlar. Öyleyse kendini bilmek, kendi alanını korumakla başlıyor. Kendi alanınızı bilin ve koruyun. Oraya sahip çıkın. Benim alanım burada, buraya kadar. Annem, babam, çocuğum, eşim, buraya kadar. İşim, patronum, iş arkadaşım, buraya kadar. Hatta Egom, nefsim ve arzularım da buraya kadar diyebilirsin eğer bunları diyebiliyorsan ki onun adı da iradedir. Öyleyse kendini bilmek irade sahibi olmaktır. Haddini, sınırını bilmektir. Bunu bildikçe de biz ne yaparız? Aynı zamanda buluşma noktasına çok kolay geliriz. Ee, geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.